Teşekkürler herkese e, katılmanız için. Benim isim Naci Saraçoğlu. E, Atomica Teknik Cihazlar e, firmasının genel müdür öğrencisiyim. E, teknik servis, aplikasyon ve satışla alakalı e, bütün bilimler e, bana bağlı olarak çalışıyorlar. E, bugün sizlere e, atomik olarak bizler e, Suez markalı Severs e, TOC cihazlarının neden bu kadar yaygın olduğunu şu anda Türkiye'de 130'dan fazla müşterimizde 250'den fazla cihazımız var ve bu cihazlarda bizim cihazlarımız ister online cihazlar olsun ister laboratuvar tipi cihazlar ister kontrol için kullanılan dedektörler olsun neden fiyatlarımız rakiplerimizi göre çok çok pahalı olmasına rağmen bu kadar, 250'den fazla e, cihazın alındığı ve kullandığını e, kısaca anlatmaya çalışacağız. Burada 3 bölümde gerçekleştiği sunumumuzu. İlk bölümde e, İstanbul Bölgesi Satış Müdürü arkadaşımız Uğur Tan size e, Severs e, model TOC cihazlarının genel olarak e, teknolojisinden bahsedecek ve bu teknolojilerin Diğer teknolojilerle kıyaslamalarını anlatacak. Arkasından ben devre alacağım sunumu ve size veri bütünlüğü ve veri güvenliği ile alakalı biraz çoğunuzun hakim olduğu ama belki benim katkıda bulunabileceğim bazı bilgileri aktaracağım. Artı son bölümümüzde de temizlik validasyonu konusunda TLC cihazlarının Kullanımı hakkında, e, aplikasyon müdürümüz Evren Depren arkadaşımız sizlere bilgi verecek. Evren Bey'in e, bu konuda birçok ilaç firmasıyla yaptığı e, değerli çalışmaları bulunuyor. E, bu uygulamaları kendisi e, sahada da birçok kez e, tekrarladı ve e, tekrarlamaya devam ediyor. Ben şimdi sözü e, Uğur arkadaşımıza e, bırakıyorum. E, onu, o, o devre alıp e, sizlere sununu yapacak. İyi günler, e, keyifli seminerler. Merhaba, e, ben Uğur Tan. Atomik Teknik Cihazlar Şirketi'nde İstanbul Bölge Satış Müdürü olarak çalışmaktayım. E, 9 yılı aşkın süredir e, analitik cihazlar sektöründe satış ve aplikasyon birimlerinde bulundum. E, bugünkü birimlerimize sizlere ilaç sektöründe toplam organik karbon analizi kısmını ben anlatacağım. İlk olarak toplam organik karbon nedir? Toplam karbon, inorganik karbon ve toplam karbon olarak iki grupta incelenebilir. Ee, inorganik karbon partikül ve çözülmüş formlarda bulunabilir. Toplam organik karbon ise uzaklaştırılamaz organik karbon, MPOS'i dediğimiz ve uzaklaştırılabilir organik karbon, POC dediğimiz iki başlıkta incelenir. Yine uzaklaştırılamaz organik karbon, çözülmüş, DOS'i ve partiküler e, formlarda bulunur. Sadece tüüsi kimyasına ve oksidasyon metotlarına değinecek olursak, organik karbon oksidasyon yönteminde iki farklı şekilde oksidasyon yöntemi var. Bunlardan ilki sadece UV lambayla, UV ışına maruz kalan su hidroksil radikallerini oluşturmakta. Diğer ise yaş oksidasyon dediğimiz, UV artı persülfat yöntemiyle, UV ışına maruz kalan amonyum persülfat hidroksil radikallerin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Denklemlerde de gördüğünüz gibi. Karbondioksit dengesi inorganik karbon ve karbondioksit denge halinde bulunmaktadır. Fosforik asit pH'i düşürerek dengeyi sağlar. pH'in 4'ün altında olduğu zaman karbondioksit 7 ile 12 arasında bikarbonat ve pH 12'nin üzerinde ise karbonat formlarında bulunurlar. Karbonik asit yine karbondioksit ile dengededir. İnorganik karbon dengesinde ise karbonat, bikarbonat ve karbondioksit içi aramaktadır. İnorganik karbonlar. Bu bileşiklerin su içerisindeki oranı yine pH'e göre değişmektedir. İlaç sektöründe TLC cihazı kullanımı. E, ilaç sektöründe TLC, USB ve IP gereksinimleri için kullanılır. Yine temizlik validasyonu ve su sistemi kontrollerinde TLC e, sıkça kullanılan yöntemdir. E, neden toplam organik karbon ölçeriz? Toplam organik karbon ilaç sektöründe kullanılan suyun kalitesini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. İlaç sektöründe üretimde kullanılacak suyun TOC değeri bildiğiniz gibi yasal olarak 500 ppb'nin altında olmak zorundadır. TOC ayrıca prosesi anlama, temizlik validasyonu, sızıntı tespiti gibi uygulamalar içinde kullanılabilir. İlaç üreticileri USB 643, EP 2244, işte Japon farmakopiyası, Indian farmakopiyası gibi metotlara uygun şekilde satlaştırılmış su ve enjeksiyonluk suyu ölçmek için TOC izlemeyi kullanır. Daha sağlam izleme programları için ise Proses kontrolü ve spesifikasyon dışı veya tren dışı sonuçların anında tespiti için e, online toplam organik karbon teknolojileri de kullanılır, sıkça kullanılır. Anında tespit kritik ekipman ve işlem içi partiler üzerinde etkiyi sınırlayarak zamanı ve maliyetleri düşürür. Temizlik validasyon amacı da de bildiğiniz gibi TOS'i kullanılabilir. E, farmakopik gerekliliklerden biraz bahsetmek gerekirse bütün farmakopya gerekliliklerinde 500 pipibin altında olmalı su. Bu zaten kanun gereği böyle. Sistem uygunlukta genellikle 500 ppv'lik sükroz ve benzokinon testleri yapılır. Sadece Japon farmakopiasında STBS dediğimiz bir farklı bir standart kullanılıyor. Yine bunlar valide edilmeli ve işte pure water, water for injection steril paketlenmiş su, ham su içinde bu TOC uygulanabilir su sistemlerinde uygulanabilir yöntemler. TOC dedeksiyon yöntemlerini dört başlıkta toplarız. Üç i̇şte başlıkta toplarız. Bunlar non-dispersive infrared dediğimiz NDIR teknolojisi. Diğeri direkt kondaktimetrik yöntem, seçici olmayan kondaktimetrik. Bir de e, bizim SUEZ'in patentli membran kondaktimetrik tespit yöntemi, seçici kondaktimetrik yöntem. NDIR, tfsi̇t elektörleri gaz fazında karbondioksit ölçer, kondaktimetrik yöntemler ise sıvı fazla karbondioksit ölçen sistemlerdir. E, SUEZ kırması farmakopik e, analizler için size direkt iletkenlik ve membran iletkenlik metotlarında kullanılan cihazlar sunmakta. Direkt iletkenlik metotları, e, metodu trend göstergesi bir iyonik türlerden her türlü etkilenir. 6-12 ay boyunca kararlı kalibrasyona sahiptir, düşük bakım maliyetlerine sahiptir. Membran iletkenlik ise son derece doğru iyonik veya organik asit etkileşimi olmayan, e, etkilenmeyen sistemlerdir. Yalnızca karbondioksit seçici membran içerir, taşıyıcı gaza ihtiyaç duymaz, 12 ay boyunca kararlı kalibrasyona e, sahiptir kararlı dahile numunak ve doğrusal düşük algılama sınır ve yüksek hassasiyete sahip yöntemlerdir. Direkt iletkenlik bildiğiniz gibi kullanımı çok basit, düşük maliyetli sensörler e, tek bir hücreden oluşur. İçerisinde UV maddelerin, e, organik maddelerin UV ile karbondioksit oksidasyonu gerçekleşir. Aynı hücre içerisinde de iletkenlik artışı ölçülür. E, burada iletkenlik değişimi sadece karbondioksit olduğu e, düşünülür. Bu videoda sizlere... E, Seçici, seçici olmayan kondaktimetrik, direkt kondaktimetrik e, teknolojiyi anlatacağım. İlk olarak e, organik bileşik içeren su numunesi numune girişinden analizlere giriyor ve oksidasyon reaktörü içerisinde e, dağılıyor. Daha sonra oksidasyon reaktörü bir UV lambası e, ve bir iletkenlik sansiyonunda oluşan bir komple bir sistem. İkisi de aynı sistem içerisinde. Organik yapılar içeride geziniyor. Yuvilamba açılıyor daha sonrasında ve yuvilamba e, nümayi oksitleyerek oksidasyon ürünleri üretiyor. Oksidasyon ürünleri arasında klorürler, işte, sülfürler ve artı e, diğer bir karbonat ve hidrojen iyonları var. Toplam organik e, karbon hesaplamak için iletkenlik ölçülüyor burada. E, bu tür teknoloji tüp iletkenliğin karbondioksit formundaki organiklerden olduğunu varsayıyor. Ancak burada burası çok kritik. iletkenlik yüzdesi e, oksidasyon reaktörünün entegre olduğu için içindeki Klorür ve sülfür gibi karışan iyonların iletkenlik ölçümü de etkiliyor. Bu da size pozitif ve fos negatif dediğimiz pozitif yönde ve negatif yönde etkileyen iyonların sizin analizinize katılmasına sebep oluyor. Bu da doğru TOC değil aslında pozitif yönde veya negatif yönde e, yanlış sonuçlar almanıza sebep veriyor. Daha sonrasında valf açılıyor, hattı temizleniyor, diğer numune gelip tekrar analiz bu şekilde devam ediyor. Bizim Suez firmasının Severs Checkpoint sensörü ile size sunu teknoloji direkt e, iletkenlikten farklı olarak diferansiyel direkt iletkenlik yöntemi. Bir iletkenlik hücresi var yine aynı şekilde UV karbondioksit okside oluyor. Bundan farklı olarak ikinci hücre bulunmakta, iletkenlik hücresi bulunmakta. Ve diğer bütün rakiplerimizde aslında opsiyonel olan bizim e, direkt standart olarak verdiğimiz diğer takılabilme özelliği ile validasyon imkanı bu cihazda mevcut. Normalde biz fiyat olarak rakiplerimizden bir tık yukardayız ama e, bu özellik bizde opsiyonel değil tamamen valide edilebiliyor cihaz. Siz rakiplerimizden daha ulusu aldığınız zaman ekstra bu işlemi yapmak istediğinizde opsiyonel bunu ekstra bir ücretle almanız gerekiyor gibi bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Bu validasyon imkanı ve fiyat takılabilme özelliği bizim e, checkpoint sensörümüzde tamamen e, standart. Burada checkpoint'in e, akış şemasını görüyorsunuz. Numune alt kısımdan birinci iletkenlikten ölçülüyor. Daha sonrası UV reaktör içerisinde e, oksida olduktan sonra ikinci iletkenlik serinde iletkenlik değişimi ölçülerek size daha hassas sonuç veriyor. E, Suez firması Severs checkpoint sensöründe kullandığı ekranda gördüğünüz özel spiral numune yolu sayesinde tüm vakitlerinden daha iyi oksidasyon sağlıyor. Bunun en önemli nedeni spiralin, e, spiral yapının UV kaynağının numuneye çok yakın olması, etrafında dolanması ve e, uzun süre, daha uzun bir yol olduğu için daha uzun süre e, UV lambanın etrafında dolanmasından dolayı oksidasyon rakiplerimizden çok çok daha e, efektif oluyor. Burada e, Severs sensörlerinin rakipleri ve yine Severs analizörlerin bir karşılaştırma tablosu var. Sol tarafta gördüğünüz sensörler 3 tane Severs'ı, Checkpoint'ı rakipleri. Sağ tarafta da 500 ve M9 Sievers membran kontaktimetrik yöntemle çalışan analizörler. Ee, recovery çalışmasında gördüğünüz gibi analizörlerde yüzde yüz'e çok yakın, çok net sonuçlar alabiliyorsunuz. Membran teknik patentli membran teknolojimiz sayesinde. Fakat e, şeyler sensörlerde sapmaların ne kadar fazla olduğunu, özellikle e, kloroforunda DMSO'da e, çok fazla olduğunu görüyorsunuz. Fakat burada üreye e, odaklandığımızda aslında e, bu diferansiyel e, Differansiyel e, iletkenlik farkımızdan dolayı diğer firmalardan gene e, iletkenlik ölçümüne göre çok daha hassas sonuçlar aldığımızı, daha doğru sonuçlar aldığımızı rakiplerimize göre görebiliyorsunuz bu tablodan. Yine burada e, 14 ppb'lik bir e, kloroform sonucu, direkt kondaktimetrik yöntemle ve membran kondaktimetrik ve laboratuvarda çalışılan yöntemle, e, 19 gün boyunca yapılmış analizler, membran kondaktimetrik yöntemde çok hassas ve stabil sonuçlar aldığınızı, Direkt kondaktimetrik yöntemde e, belli süreler içerisinde büyük sapmalara e, neden olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde içerisindeki kloroformun 3 tane klor bulunması ve bunun e, içerisindeki PPP miktarını yüzlerden yüzlerden çok daha yukarı, 800'lere kadar çıkartmasıyla alakalı. Peki bizim patentli membran kondaktimetrik teknolojimiz nasıl? E, diğerlerinden farklı olarak iki farklı kanal mevcut bu sistemler içerisinde. İlk kanal IC kanalı, inorganik karbon kanalı. Bu kanal içerisinde ilk olarak e, membran vasıtasıyla karbondioksit ayrılıyor. Daha sonrasında iletkenlik ölçümüyle artış tespit ediliyor. Toplam karbon tarafında ise numune UV önünde e, karbondioksit geliyor UV e, oksidasyonu sayesinde. Sonrasında karbondioksit membrandan geçirilerek sadece karbondioksit alınıyor ve tekrar artış ölçülüyor. Böylelikle toplam karbon ve inorganik karbonu tespit etmiş oluyoruz. Birbirinden çıkartma işlemi sayesinde toplam organik karbona ulaşmış oluyoruz. Memran sonuç üzerine pozitif ve negatif iletilen türlerden ve hetero atomlardan gelen etkileri tamamen önlüyor. Alttaki şamada gördüğünüz gibi klor, brom ve diğer bütün iyonların geçmemesini tamamen karbondioksit geçerek size doğru gerçek karbondioksit yani gerçek CO2 sonucunu almanızı sağlayan bir yöntem. Burada da bizim memran kondaktimetrik yöntemimiz, patentli memran kondaktimetrik yöntemimizin ee, size videosunu izleteceğim nasıl çalıştığıyla alakalı. İlk olarak e, organik organik içeren karbondioksit ve diğer bileşikler GUI reaktörüne numune e, olarak giriyorlar. Daha sonra da numune karbondioksit transfer modülüne giriyor alt tarafta oksitlendikten sonra. Ortada gördüğünüz kısım membran. Transfer modülünde yalnız karbondioksit geçirgen membran var, bahsettiğimiz gibi. Karbondioksit numune tarafından de uyonize, su tarafına serbestçe yayılıyor. Oksidasyon yan ürünleri membran tarafında e, bloke edilerek okumaları okumalarıyla etkileşimi tamamen ortadan kaldırılıyor. Sağ tarafta karbondioksitler geçti, sol tarafta ise e, diğer pozitif ve negatif etkilecek iyonlar bulunmakta. Karbondioksit ve iyonize su içinde e, bikarbonat ve hidrojen olarak iyonize oluyor. Karbondioksit ve konsantrasyonu membran boyunca denge oluşuncaya kadar artıyor. Sonrasında valve açılıyor. Gördüğünüz gibi. E, karbondioksit ve iyonlar ile, e, iletkenlik hücresine aktarılıyor. Ve burada iletkenlik ve sıcaklık ölçülüyor. Şu anda ölçtüğümüz gerçek e, tiosi değeri yani karbondioksit değeri. Geri kalan bütün negatif ve pozitif etkiler diğer tarafta membranın diğer tarafında kalmış durumda. Sonrasında ise karbondioksit ve iyonlar iyon ve karbondioksit giderici reçine kolonunda uzaklaştırılıyor ve diyoinize su tekrar karbondioksit transfer modülüne geri besleniyor. Sistem bu şekilde tekrarlara tekrarlarına devam ediyor. Severs, Suyası Severs'ın e, sizlere membran konduktimetrik yöntemle e, patenti membran konduktimetrik yöntemle sunduğu iki farklı e, cihaz seçeneği var. Birisi Severs 500 RL modeli, diğeri Severs M9 modeli. Bunların arasındaki farklar, 500 modeli sadece online model, ultra saflar, ultra pure water'lar için kullanılıyor. Sadece UV membran iletkenlik teknolojisiyle çalışıyor. 0,3 ppb ile 2,5 ppm arasında ölçüm yapabiliyorsunuz, sadece online. M9 ise ultra pure water, ultra saf su ve temizlik validasyonu içinde kullandığımız modelimiz. E, online yanında laboratuvar ve portatif modelleri de mevcut, 3 farklı modele sahip. E, 500 modelinden farkı yaş oksidasyon gerçekleştiriyor, yani UV persülfat artı memnun iletkenlik yöntemi kullanıyor. E, 0.03 ppb ile daha geniş bir aralık olan 50 ppm arasında ölçü gerçekleştirebiliyor. E, Severs M9'un analiz süresi 2 dakika, turbo modu ile 4 saniyede gerçekleştirebiliyor. E, Severs 500 ise 6 dakikada sonuç veriyor. İki teknolojide de kesinlikle taşıyıcı gaza ihtiyacınız yok. Eğer e, akım şamalarına bakacak olursak, ilk başlara bahsettiğim gibi çift e, taraflı, çift e, yöntem var. Sağ kısım IC'yi ölçen, inorganik karbonu ölçen kısım. Sol taraf ise e, toplam karbonu ölçen kısım. E, sağ tarafta direkt membrandan geçerek inorganik karbonlar iletkenlik değişiminden ölçülüyor. Sol tarafta ise oksidasyon reaktörüne girip, ee, tüm karbon, tüm e, organik bileşikler karbondioksite yükseltgenerek daha sonra membrandan geçirilerek toplam karbon ölçülüyor. Sonunda da gene toplam karbon eksikli organik karbon yöntemiyle toplam organik karbon tespit ediliyor. Bu cihazın size sağladığı ekstra bir özellik, e, delay kol kolondan önce hemen gördüğünüz sample conductivity cell. Bu cihazda numune hiçbir etkileşime hiçbir yerle etkileşime uğramadan direkt iletkenliği de ölçülüyor. Böylelikle siz toplam organik karbon değerinin yanında İletkenlik de bu cihazda 500 ile modeliyle ölçebiliyorsunuz. Siburs M9 akış diyagramı da aslında 500 de aynı ancak ilk başlangıçta sağ tarafta oksidizer, sol tarafta da asit kimyasallarını görüyorsunuz. Bunların katılımıyla yaş oksidasyon gerçekleşiyor. Onun devamında ise gene oksidasyon UV ışığı altında, UV kaynağı altında oksidasyon gerçekleşiyor. Membrandan sadece karbondioksitler geçip iletkenlik değişimi ölçülüyor. Sağ tarafta ise yine aynı şekilde e, membran'dan geçip inorganik karbonlar tespit ediliyor. Sonunda toplam karbon eksik, inorganik karbon işlediğinden e, toplam organik karbon analizi yapılıyor. İletkenlik bu cihazda e, opsiyonel, standart olarak gelmiyor. 500 cihazında standart, burada opsiyonel. E, i̇lk alım aşamasında bunu e, söylemeniz gerekiyor. Çünkü e, yurt dışında kalibre ediliyor. Sonradan opsiyonlar takılabilen bir şey değil. Ya iletkenlik, ile gelecek ya da iletkenlik olmadan gelecek. Bunun en baştan e, söylenmesi gerekiyor. Japon farmakopisinde Section 452'de izleme ile alakalı şu şekilde bahsedilmiş. Toplam organik cihazları karakteristik olarak iyonik organik maddeler ya da organik madde bulunan nitrojen, e, sülfür, fosfor ya da kimyasal yapısında halojen atomu içeren su örneklerini içinden karbondioksit ayırmadan organik maddelerin oksidasyonundan önce ve sonrasını yetkenlik farkından hesaplayarak organik madde miktarını bulur. Ancak bu durumda ölçüm sonucu negatif ya da pozitif etkilenebilir. Burada ilk bahsettiğimiz direkt kondaktimetrik yöntem yani e, pozitif yönde veya negatif yönde etki edebilecek iyonları kastediyor. Sonuç olarak bu nedenle cihaz izlenecek suyun saflığı ve cihaz arzısı durumunda kontaminasyon riski göz önüne alınarak uygun seçilmelidir. Bu yöntemde biraz önce bahsettiğim size bizim patenti membran kondaktimetrik yöntemimiz. Özetlemek gerekecek olursak online ölçüm sonuçları e, membran teknolojisiyle online ölçüm sonuçları laboratuvar ölçümleriyle eşleşir. Laboratuvardan metot transferi çok kolaydır. Spesifik olmayan sonuçları azaltır. Laboratuvar ölçümlerini de azaltır. Doğru TOS'i trend data sağlar ve kayda değer yüksek işlem kabiliyeti sizlere sağlar. Ekranda Severs, e, Suez Severs, analizör, analizörlerinin spektrumunu görüyorsunuz. E, aslında kısa bir özeti bu bizim ürün portföyümüzün. Geniş bir ürün portföyümüz var. Solda gördüğünüz 500 modelleri membran kondaktimetrik yöntemle çalışan e, online tios sistemleri. Biraz önce bahsettiğim gibi RLE modeli elektronikçilerin kullandığı, RLE modeli e, ilaçların kullandığı model. Checkpoint bizim e, direkt kondaktimetrik yöntemle çalıştığımız, diferansiyel direkt kondaktimetrik yöntemle çalışan sensörümüz. M9 e, laboratuvar tipi, online tipi ve portable tip klinik e, validation, temizlik validasyonları ve aynı şekilde gene e, ultra pür sularda çalışabileceğiniz e, sistemlerimiz yine memrem kondaktimetrik yöntemle çalışıyor. Bahsetmediğim M5310C ve Innovox modelleri ise temiz sularda, e, yüzey sularında ve atık sularda, daha çok işte üniversitelerde, belediyelerde, e, belediyeler teknik ettiği sistemler em 530 c modeli yine portable ve online olarak ve laptop olarak bulunabiliyor. Gördüğünüz gibi diğerlerinden limitleri biraz daha yukarıda 4 ppbi ile 50 ppm arası. Yine membran konduktivimetrik iletkenlik yöntemiyle çalışıyor. Inomox ise diğerlerinden tamamen başka bir sistem. o suyun suyun süper kritik noktasından karbondioksiti alarak eee direktörde ölçüm yaparak analiz yapıyor. Onun limiti daha da yukarılarda. Zaten atık su için kullandığımız model 50 PPB ile 50.000 e, 50 PPM arasında ölçüm yapabilen spesifik modelimiz. E, burada genel olarak ürünlerimizin e, hangi sektörlerde ve e, hangi analizler için kullanıldığını görüyorsunuz. Bu slides, e, bu video daha sonrasında yapak Akademi'de ve YouTube'da e, yayınlanacağı için hani sonrasında eğer izleme fırsatınız olursa buradan e, detaylıca bakabilirsiniz ürünlerimizin hangi e, alanlarda kullanılabileceğini. Son olarak da bahsedebileceğim. Burada şematik olarak, basit bir şematik olarak bir ilaç fabrikasında suyun e, arıtılması, artı daha sonrasında yayılması, nerelerde kullanıldığıyla alakalı basit bir şema. E, yine burada e, hangi modellerimizin e, hangi amaçlarla kullanabileceği, örneğin saf su için 500RL modeli, temizlik validasyonu için M9 modeli, atık su için Novox modeli şeklinde ee, özetlenmiş bir halini görüyorsunuz. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi sözü Naci Bey e bırakıyorum. Naci Bey verim ile ve verim ilgili sunuma devam edecek. Ee, anlattıklarımla ilgili herhangi bir sorunuz olursa yazılı veya sözlü olarak dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, Teşekkürler. sağ olun. Ee, Uğur Bey, e, değerli e, bilgiler verdiniz. E, burada e, kısaca e, bizim cihazlarımız neden bu kadar çok tercih ediliyorum e, teknolojik açıklaması yapıldı. Sizlere e, ilaç sektörü olarak, özellikle ilaç sektöründen katılan arkadaşlar için e, yabancı olmadığınız hatta e, içinde bulunduğunuz bir konudan e, e, bahsedeceğim. E, burada CFR e, 21 Part 11 e, ve bununla alakalı e, veri bütünlüğü konusundan e, bahsedeceğim. E, burada e, CFR e, 21 Part 11 ile alakalı e, ve EMA'nın e, Annex 11 ile ilgili. E, bunun özellikle veri bütünlüğü e, kısmını size irdeleyerek e, şey yapacağım. Öncelikle bir anket e, paylaşmak istiyorum. E, anket sorum bu. Şu anda geçerli olan CFR 21 e, Part 11 kaç sayfadan oluşur diye bir anket sorumuz var. A şıkkı 5 ile 10 sayfa, B şıkkı 30 ile 50 sayfa, C şıkkı 80 ile 100 sayfa. Evet. E, Anket sonuçlarını sizinle e, paylaşıyorum. Burada e, beklediğim gibi, beklendiği gibi, e, sonuçlar, ki 30 ile 50 sayfa arasında e, diye e, sonuç geldi. Kimisi 80-100 sayfa diyen var. E, 5-10 sayfa diyen epey bir az e, sayıda kişi var. E, normalde e, bu Amerikan, Amerikan, Amerikan 21 CFR Part 11 dokümanı temel olarak 7 sayfadan oluşuyor. Bu 7 sayfa, içeriği bakımından çoğu kullanıcının gözünde çok büyük bir şey yarattığı için ne derler, çok büyük bir sorun yumağı yarattığı için çoğu kimse veya işte Uygulayıcılar kendileri buradaki alınan verileri e, okuduklarını e, uygularken çok karmaşık bir forma soktukları için genellikle çok karmaşık bir döküman olarak e, görülüyor. E, halbuki bu dökümanın bahsettiği şey elektronik kayıtlar ve elektronik imzaların hangi kritere göre tam güvenilir ve kağıt kayıtlarına eşdeğer sayılabileceğini belirleyen kriterleri içeriyor. Bir cihaz tarafından yaratılan elektronik verilerin bütünlüğü, doğruluğu ve izlenebilirliğine yardımcı olmak için yazın yazılımı temel olarak e, şunlara e, sahip olması isteniyor. Birincisi erişim kontrolüne sahip olması ve e, ki, o anda kimin kullandığının belli olması gerekiyor. Diğeri işlem geçmişi raporlama fonksiyonuna e, bu audit trail e, function diye bunu e, İkisinde yazdım ki, şu audit kelimesi çok ilaç sektörünü işlemiş durumda. Audit biliyorsunuz denetleme anlamına geldiği için, audit da yapılan işlemlerin geçmişi veya denetleme tarihçesi diye adlandırılıyor. Artı elektronik imza. Bunlar isteniyor. Ana gereksinimler, SİYAFA'nın ana gereksinimleri aşağıdaki kontrolleri kapsıyor. Birincisi denetim, ikincisi sistem validasyonu, işlem geçmişi, denetim tarihçesinin tutulması, elektronik imzaların kontrolü ve dokümanların kontrolü, dokümantasyon. E, göz önünde bunların yanında göz önünde bulunması gereken diğer faktörler verinin transferi validasyonu, kullanıcıların eğitim ve kalifikasyonu, artı e, altyapısal bazı destek prosedürleri. Bunlar e, ana gereksinlerdi. Yine Avru Avrupa GMP Annex 11'de genel bakarsak, bu da 5 sayfalık bir dokümandan, e, bilgisayarlı sistemler için e, bu yazılmış, 5 sayfalık bir dokümanı içeriyor. Burada personel, validasyon ve sistem e, inceleniyor. Prensip olarak depolama, dağıtım dahil, üretimde ve kalite kontrolde bilgi, bilgisayarlı sistemlerin kullanımı, rehberin ilgili diğer bölümlerinde verilen e, prensipleri gözlemleme ihtiyacını değiştirmez. Ee, yani e, ben bilgisayar kullanıyorum diye e, orada rehberde anlatılan diğer e, prensipleri e, kontrol etme ve gözlemle ihtiya ihtiyacını e, değiştirmiyor bunları kullanmak. Bilgisayarlı sistemlerin kullanım sonucunda nihai ürünün kalitesinde veya kalite güvencesinde herhangi bir azalma yaşanmaması e, belirtiliyor. Operatörlerin işlem içinde yer almamasına kaynaklanan bir önceki kullanılan sistem neyse, onun özelliklerinin kaybolmaması e, veya kaybolma riskini dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar anlatıyor. E, kısaca prensiplerine bahsedersek, her iki regülasyonu kıyaslarsak, Burada iki regulasyon arasında benzerlik olarak şey yapan, ortaya çıkan, birincisi güvenlik, verinin güvenliği, diğeri işlem geçmişi ve denetim tarihçesi, yani audit rail, artı elektronik imzalar. Bunlar ortak parçalar olarak ortaya çıkıyor. Ben sizlere çok sağda yukarıda görülen resimde işte ilaç sektöründe böyle flash kelimeler, işte integrity, data accuracy, database, domain, consistency, life cycle gibi bazı şeyleri görüyorsunuz. Bunlar böyle ne derler, moda kelimeler. Ben size kısaca veri bütünlüğü nedir? Yeni regülasyonlar ve kurallar nelerdir? Prosesinize dikkat etmeniz gereken alanlar nelerdir? Ve uygunluk yani bunlara bu siyafar ve diğer regülasyonlar uygunluk neye benziyor? Uygunluktan ne anlamamız gerekiyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. Bu konu çok önemli çünkü bununla alakalı çok değişik tanımlar var. Önce ben size veri bütünlüğünün tanımıyla başlayacağım. Yani veri bütünlüğünün İngilizcesini çoğu kimse şey yapıyor. Data Integrity bunun tanımıyla. Ee, bunun değişik tanımları yapılmış, değişik kuruluşlar tarafından. Ee, ISP'nin e, yaptığı e, tanım veri bütünlüğü V'nin yaşam döngüsü boyunca, life cycle yaşam döngüsü boyunca tam, tutarlı ve doğru olmasını kapsar demiş veri bütünlüğünün tanımı olarak. FDA'ye göre veri bütünlüğü V'nin eksiksizliği, tutarlılığı ve doğruluğunu gösterir. U'ya göre veri bütünlüğü verinin tam tutarlı, doğru, güvenilir olma derecesini ve veri karakteristiğinin tüm yaşam döngüsü boyunca korunduğunu gösterir diye tanımlanmış veri bütünlüğü. PDA'ya göre de verinin güvenliliği veri bütünlüğü olarak adlandırılır diye kısaca geçilmiş. Burada Özellikle bu highlight edilen, bu üzeri çizilen iki tanıma bakarsak, burada veri bütününden bahsediyor. Tamam. Ama bu tam olarak ne anlama geliyor? Tam olarak ne anlama geliyor? Burada anlatmak istenen herhangi bir cihazda bir veri yaratıldığı zaman, veri oluşturduğu zaman bu verinin, İlk oluşum aşamasından sonra tüm döngüsü boyunca, tüm life cycleı boyunca e, değişmeden e, değiştirilmeden e, ve bir öncelikle verinin e, tutarlı olmasını şey yapıyor, tutarlı bir veri olması. Yani e, veriyi aldınız ama o aldınız verinin gösterdiği rakam Tutarlı bir rakam mı değil mi? Doğru rakam değil mi? Doğruluğunu test etmeniz lazım. Artı tüm yaşam döngüsü boyunca bunun değişmediğini güvence altına aldığınız zaman veri bütünlüğünü tam sağlamış oluyorsunuz. Yine e, Alcoa diye bir e, kısaltma var. E, bu da bunun ıı, Türkçeleştirme imkanı biraz ıı, zor olduğu için çünkü Alcoa'yı Alcoa dediğin zaman herkes anlıyor e, ama Türkçesini herhalde çok kimse şey yapmayacaktır onun için böyle bıraktım. Burada Alcoa dediğimiz e, değişik kriterlerin baş harflerini sıralamışlar. Attribu, attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate. Plus'larında da Complete, Consistent, Enduring, Available. Bu Alkoa'nın e, uygulaması yıllardır, 1970'lerin başlarından bu yana uygulaması yapılıyor. Aslında e, veri bütünlüğü kavramı e, son yıllarda çıkan bir kavram değil. E, 1970'li yıllardan bu zamana bu Alkoa'nın uygulamasıyla son zamanında, son 90'lardan sonra buna artılar eklendi. Yani burada ne e, tam olarak tanım olarak burada ne tanımlanıyor? Bir aksiyon varsa bu aksiyonu kim gerçekleştirdi? E, eğer bir herhangi bir kayıt değiştirildi mi? Değiştirilmedi mi? Değiştirildiyse neden değiştirildi? Ve e, kaynak data değiş kaynak data ile birlikte bunun saklanması, e, data'nın e, sürekli saklanabilir bir ortamda istenildiği zaman okunabilecek şekilde saklanması yani kayba mahal vermeden e, sabit sürekli olan bir ortamda saklanması e, datanın oluşturulduğu anda kaydedilmesi ve üzerine tarih, zaman e, damgasını bulunması orijinal kaydın veya sertifikalı kopyasının tutulması, e, data üzerinde herhangi bir hatanın veya dokümante edilmiş değişiklikler haricinde herhangi bir e, eklemenin, ilavenin yapılmamış olması lazım. E, data, Tüm datalar, tüm veriler bununla birlikte yapılan bütün testler, tekrarlar, ve tekrar analizlerle birlikte saklanması, yani tam olması. Yani atıyorum, 5 tekrar yaptınız, en iyi 3 tanesini seçip de raporlayacaksınız. Ama bu arada o beşinin de saklanması gerekiyor. E, bu şekilde. Tutarlı olması, e, yani e, bir sekans çalıştığınız, bunda e, belirttiğiniz, seküvenste belirttiğiniz e, değerlerin tarih ve saati ile birlikte tam tutarlılık içinde e, bulunduğunun kanıtlanması, e, laboratuvarda e, kontrollü bir ortam içinde e, bir e, çalışma kay, kaydının tutulması ve elektronik olarak bunun elektronik kullanan sistemlerde bunun valide edilmesi, sağlamlığın valide edilmesi, yine e, dataların daha sonra e, tekrar gözden geçirmek için veya denetleme için veya denetleyici kuruluşların e, denetimleri için e, ulaşılı bir olması bunlar içeriyor yani alkoayı yıllardır uygulayan kişiler aslında veri bütünlüğünün de e, veri bütünlüğü kavramını yıllardır uyguluyorlar burada e, veri bütünlüğü ve veri güvenliği artı veri yönetim konusunda bir USB krizi diye bir kriz var e, servisin cihazlarını kullanan Müşterilerimiz yani e, yaklaşık 130 küsür tane, 130'dan fazla müşterimiz, e, 250'den fazla cihazda e, çok iyi bilirler. E, bizim bazı cihazlarımızda yani cihazlarımızın çoğunda e, bir USB e, bellek kullanılıyor. USB bellekle e, aletin üzerindeki e, kaydedilen veriler alınıp bilgisayar ortamına aktarılıyor. E, burada e, bu bizim için meşhur bilmiyorum sizler ne kadar e, şey yapıyorsunuz bu konuyu. E, burada sistemde çünkü ilaç fabrikaların çoğu da kendi birçok analiz sisteminde. Aman USB e, kullanılmaz, USB'ler e, portları hepsi yasaklı, e, hepsi kapatılmış. İşte e, bu siyafara uygun değil USB kullanımı falan diye e, bir e, şey var ve e, birçokları bizim sistemlerimizi USB bellek kullandığı için ha, e, bu aslında CFR'a tam bir uyumluk teşkil etmiyor. E, veri bütünlüğü açısından bir engel teşkil ediyor, ediyor diye e, söyleniyor. Bir sorun olarak görünüyor. Halbuki veri yönetimi içinde veri bütünlüğü ve veri güvenliği bu kavramlar e, tamamen e, veri bütünlüğü konusunda sizlerin ne düşününüze bağlı olarak, ne düşündüğüze bağlı olarak e, değişmektedir. Burada USB bellekte önce şunu sormak lazım: USB bellek bir veri bütünlüğü sorunu mu? USB bellek ne yapar? Verinin tam tutarlı veya doğru olmasını nasıl etkiler? Dosya yapısının nasıl etkiler? Neden bu kadar firma kullanımı yasaklamıyor? Çünkü dediğim gibi 250'den fazla e, firmada ki bunların çoğu ilaç firması e, kullanılıyor. Endüstri için artık uygun olmamalarının gerçek nedeni Şimdi USB bellek tabii ki e, özellikle e, firmalarda e, USB belleğe aldığınız bir veriyi cebinize atıp rahatlıkla e, firma dışına çıkartma imkanınız var. Bu özellikle Fikri mülkiyet hakkını önem veren böyle kritik bir sektör için e, tabii birçok değişik cihaz söz konusu, birçok bilgisayarlar e, söz konusu e, verilerin USB'de taşınıp şirket dışında çıkartılabilmesi veya rakip firmaların e, elemanlarıyla paylaşılabilme riskini doğurduğundan dolayı çok tercih edilmeyen e, bir depolama türü ve bundan dolayı da birçok firmada e, bu portlar yasaklanmış durumda. Ama bu sorulara cevap verdiğimiz zaman USB bellek ne yapar? USB bellek e, bütün bilgisayarlarda kullanılan hard disklerin yaptığı gibi hemen hemen aynı benzer yöntemle datayı topla, e, to, e, kopyalar, e, saklar. Verinin tam tutarlı veya doğru alınıp da ona saklandıysa buna herhangi bir etkisi olmaz. Dosya yapısını etkilemez. Bundan dolayı da birçok firma tarafından kullanılıyor ve yasaklanmıyor. Endüstride yasaklamasının gerçek nedeni, ilaç sektörü için özellikle, gerçek nedeni ilaç sektöründe özellikle fikri mül mülkiyet hakkıyla alakalı endişelenler, yani veri güvenliğinden, özellikle patente has verilerden, yani bir TOS cihazındaki TOS verisinden bahsetmiyorum, e, pat, e, bilgisayarlarda olabilecek patentaz verilerin e, güvenliğinden endişe edildiği için genellikle yasaklanıyor, gerçek nedeni bu. E, i̇şin güzel yanı şu, e, yeni e, model M9 serisi ile birlikte e, Sivers e, model cihazlarda, Soyuz'un ürettiği Sivers model cihazlarda e, USB bellek haricinde e, LAN üzerinden, Ethernet üzerinden veri aktarımı sağlandı. Dolayısıyla artık bu sorun M9 kullanıcılar için son olmaktan çıktı. Zaten piyasada 900 bunun madeni olan 900 cihazları önümüzdeki sene eee tedaviden kaldırılıyor. Artık e, desteği olmayacak. Bütün cihazlarda M9'a e, bir geçiş olacak. Dolayısıyla bu üyesi bellek olayı bununla birlikte e, son bulacak. Yine aynı şekilde online olarak çalışan 500 serisi cihazlar şu anda e, yeni M500 modeli e, çıkmak üzere. Muhtemelen bu senenin sonuna doğru yayınlanacak. E, onda da yine e, Ethernet üzerinden e, paylaşımla USB'nin yanında Ethernet üzerinden paylaşımla bu konuda e, gündem dışına çıkmış olacak inşallah. Tabi veri güvenliği ihtilalleri giderek artıyor. FDA bu konuda e, uyarı... E, mektubu e, yayınlıyor. Bunun e, bazı örneklerini vereyim. Nedir bu veri güvenliği ile ilgili ihlaller? E, firmada tek bir parolayı 4-5 kullanıcının ortak kullanmasına izin verilmiş oluyor. Bu e, tabii o anda yapılan işin kim tarafından yapıldığını görmeyi engellediği için bu e, veri güvenliği ihlali anlamına geliyor. Sistem verilerin değiştirilmesine izin vermiş. Kurulan oradaki veri yönetim sistemi izin vermiş ve bu özelliği kullanıcıların erişimi kısıtlanmamış. Yani bu kısıtlama yapılmadan çalışıldığı zaman, yine burada FDA için bir uyarı mektubu şeyi veriler daha iyi verilerle değiştirilmiş, başarısız veriler gizlenmiş. Yine bir örnek. Ürünle ilgili başarısızlıklar raporlanmayarak deneme ölçümleri olarak listelenmiş, işlem geçmişi raporlaması kapatılmış ve bazı cihazlarda mevcut değil. Yani bu çok önemli. Yani e, Mutlaka audit trail e, özelliğinin cihazda mevcut olması ve bununla ilgili raporlamaların tam olarak yapılabilir olması lazım ve değiş, değiştirmeden korunması lazım. E, dinamik veri düzgün bir şekilde korunmamış. Yani, e, bir kromatografi sisteminden Veri alıyorsunuz, veriyi saklıyorsunuz ama kromotografını saklamıyorsunuz. Bu yine buna bir aykırılık teşkil ediyor. Tüm bunlar yeni mi? Yani tüm bu ileriler odaktaki bir kaymayı mı gösteriyor? Ne kadar kabul edilebilir konusunda değişim mi görmek istiyoruz? E, tabii ki bunlar yeni değil. Tüm bunlar e, yıllardır e, ilaç sektöründeki e, kullanıcının ortak e, karşılaştığı soru ve sorunlar ve e, maalesef bunlarda e, bunlarda herhangi bir değişim olmayacak. Yani mutlaka beklentiler karşılanacak. 2016'dan bu yana yeni rehber dokümanlar yayınlandı. E, bunu FDA tarafından, EMA tarafından, e, PIC, e, ISPA, e, PDA, WHO tarafından yayınlanan dokümanlar. E, bu rehber dokümanlarda e, FDA 8 sayfalık soru cevap şeklinde e, bir e, rehber yayınladı. Burada terimleri, tanımları yapılıp roller tanımlandı ve işlem geçmişinin ne olduğu netleştirildi. Burada bunun kontrolünde FDA e, yetkilendirilmiş durumda. EMA e, MHRA e, e, 8 sayfalık soru cevap şeklinde. E, burada odaklanan konu e, yaşam döngüsü ve verilerin nasıl kullanıldığı odaklanmış. E, ile, pardon ile güçlü bir bağ var, Alcoa'yla ile benzerliği var, burada eleştiri ve yetkilendirmeler yapılıyor. 40 sayfalık PIX dökümanı ve Alcoa'nın komple dıraltılmış hali olarak bu döküman çıkmış. Sistem tasarımının tartışıyor ve tasarımcılar için prosedürel yaklaşımlar açıklanıyor. ISP'ye de yüzlerce sayfa içeren, en iyi uygulamalar ve anahtar soruları içeren şeyler var. Bunları sizlere rehber döküm olarak tavsiye ederim okumanızı. İşlem geçmişi raporu gerçekte nedir? Yasal düzenleme, işlem geçmişi elektronik verinin oluşturulması, değiştirilmesi veya silmesi aksiyonlarının kaydının tutulması işlemi, verinin oluşturulması, değiştirilmesi veya silmesiyle alakalı olan olayların kronolojisi, düzenleyici kılavuz, bu bu. İşlem geçmişinin raporlamasının ne zaman açık, ne zaman kapalı olmasının uygunluğunu ve kaydının ne olduğunu tartışıyor ve sürekli kullanımını tavsiye ediyor. İşlem geçmişi raporunu denetleme kısım birçok bilgi barındırıyor. Yerel beklentiler, tipik olarak bir uygulamanın içinde gerçekleşen tüm aksiyonların kaydının işlem geçmişinin tutulmasını gerektiriyor. Bu arada meta veriler. Bazıları bu konuya girmek istemeyen, bazıları şey diyebilir meta veriye, yani meta veri sadece bir data diye geçiştirmeye çalışır. Meta veri, e, örnek olarak açıklarsak, ben biraz daha kusura bakmayın e, vakit yetişmek için. E, her tür verinin tanımlamanın içeren birimler ve tipiyle alakalı bilgiler, zaman tarihi, kullanıcı ID, seri numarası, e, kimyasallar varsa akış hızları ve bunların tekrarlarını İçeren verilere meta veri deniyor. Meta veri neler değildir? Kimyasalların kullanım zamanının değişimi. Ölçüm yapan kişinin parolası nedir? Export edilen dosyanın lokasyon nereye yapılmıştır? Bunlar meta veri kapsamında değildir. Yeni beklentiler için sizlere e, tavsiyemiz e, 21 CFR e, kısım 11 ile başlanıp buna tam uygunluğun kontrol edilmesi. Alkohol ile devam edip, bunun tüm prensiplerin karşılandığının sağlanması, daha sonra uygun ol, uygun kontroller olmadan ve 1 iki nolu kuralları çiğnemeden verinin yaratılamadığını, değiştirilemediğini veya silinmediğini kofrim etmek, ilgili kılavuz dokümanlara göre hesap yönetim gerekliliklerini tam karşılayacak şekilde izinleri engellemeleri ve kullanıcı kontrollerini geliştirmek lazım. İşlem geçmişinin regülasyonlarla uyumlu Sağ, sağlamak, iç gereksinimleri karşılığında emin olmak ve denetim ve kontrol ile ilgili kula kılavuzda zorunlu tutulan işler için SAP oluşturmak gerekiyor. Oluşturulan sistem ve aplikasyonların veri yönetimi, veri güvenliği, bütünlüğü konusunda iç ihtiyaçları karşıladığını göstermek gerekiyor. E, sisteminiz CFR 21 uyumlu mu? Bu soruda e, böyle laboratuvarınızda kullandığınız bir iletkinlik ölçüm cihazını CFR21 uyumlu olarak kullanabilirsiniz. Ama bunun çok daha iyi bir yolu var. Bizim Severs'ın M9 cihazında yeni eklenen iletkenlik ölçüm özelliği ile manuel işlemleri ve manuel kayıtları geride bırakarak tek bir numune alarak içinde hem TOC hem iletkenlik birlikte ölçüp bunu tek bir raporda e, raporlayarak kombine ölçüm raporlaması ve validasyonu yapabilirsiniz. Ben e, sunumumu burada bitiriyorum. E, Silver's ürünleri tüm ürünler hepsi e, bütün regülasyonlara tam uyumludur ve bu tam uyumlu sağlayan piyasadaki tek ürün grubudur. E, şimdi sözü e, arkadaşım Evren Bey'e bırakacağım Evren Depren'e Teşekkürler Naci Bey. Herkese merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz webinarımıza. Bu son bölümde TOC temizlik validasyonu ve bize sağladığı faydalardan kısaca bahsedeceğim. Giriş olarak temizlik validasyonu nedir diye baktığımız zaman aslında temizlik validasyonu kısaca tanımlayacak olursak, ee, üretim sonrası, ekipman temizlendikten sonra uygulanan temizlik prosedürünün etkinliğini doğrulamak amacıyla yapılan e, işlemlerdir diyebiliriz. Bu genel işlemler kapsamında birkaç farklı fazdan oluşuyor. Ki bunlardan ilki dizayn fazı, yani aslında en önemli fazlardan bir tanesi, temizlik validasyonunda üretim ekipmanından ta ki analitik metot validasyon kısmına kadar etkin bir şekilde sistem dizayn edilirse, e, sistemin aksaklığa uğramadan e, çalışması gayet mümkün. Sonrasında validasyon ve devamlı e, doğrulama fazlarından kısaca bahsedeceğim. Dizayn fazı üretim ekipmanından tutun, temizlik ajanına, numuneleme, limitler, analitik cihaz kalifikasyonu, geri kazanım çalışmaları ve analitik metot validasyonunu da kapsayan detaylı bir e, proses aslında. Sonrasında kalifikasyon ve verifikasyon fazları var. Bu verifikasyon fazı artık e, sistemin tamamen çalışır durumda olduğu faz. Yani sürekli numune alıp e, sistemde kullandığınız analitik metotla bu HPLC olur, gaz kromatografisi olur, TOC olur, yu e, olabilir. Sürekli e, doğrulama yapmak ve e, belirlemiş olduğunuz limitler kapsamında ekipmana e, release olma şansı yani serbest bırakma şansı tanımak anlamına geliyor. Burada e, temizlik ajanlarında Kısaca değinmek istediğim bir e, konu var. Buradaki temizlik ajanlarının seçimi aslında prosesin oluşturulmasında en önemli noktalardan biri. Çünkü siz ekipmanda üretilen ürünü ne kadar iyi bir şekilde ortamdan uzaklaştırırsanız verifikasyon da fail olma olasılığınız o kadar e, düşük oluyor. Spesifik metotlar ve spesifik olmayan metotlar. Bu metotları eminim e, şu an hala hazırda kullanıyorsunuz ve duymuşsunuzdur. Bunlardan spesifik olanlar en bilindikleri özellikle temizlik validasyonunda kullanılanlar sıvı kromatografisi ve gaz kromatografisi. E, HPLC olarak da adlandırabiliriz sıvı kromatografisini. Özellikle UV ve RID dedektörlerle e, ilaç aktif maddelerinin Yine miktarsal tayini ve verifikasyonu çalışmalarında sıklıkla konvansiyonel bir yöntem olarak kullanılıyor. Spesifik olmayan metoda bakacak olursak bunlardan en başta gelenler TOC toplam organik karbon metodu. Birazdan detaylı olarak HPLC ve TOC arasındaki avantajlar ve dezavantajlar üzerine konuşacağız. UV spektroskopisi ve iletkenlik. Analitik metodumuza baktığımız zaman e, prosesteki yani ürün içerisindeki bütün materyalleri tek tek tespit edebiliyor muyuz? Ya da ürün dışında kullanılan deterjan ve benzeri materyalleri test edebiliyor muyuz? Bunlar temizlik validasyonunda çok önemli parametreler. Örneğin e, ilaç aktif maddeleri, deterjanlar, e, eksipiyanlar yine e, placebo içerisinde ilaç aktif maddelerine yardımcı olarak kullanılan materyallerin içerisinde bulunan yapılar. Bunların çoğu ee, organik şarbon içermekte ve organik bir yapıya sahipler. Ve bunların özellikle toksik olanlarının temizlik e, validasyonu çalışmalarında tek tek belirlenip uygun limitler içerisinde olup olmadıkları e, valide edilmesi kesinlikle gerekmekte. Prosesim gerçekten temiz mi? Prosesimizin temiz olup olmadığını aslında kullandığımız analitik metot vasıtasıyla e, ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz, tayin edebiliyoruz. Burada Deneysel koşullara bağlı olarak HPLC tekniğinde Limit of Quantification dediğimiz loq altı veya herhangi bir pik görülememesi durumu söz konusu olabiliyor. Bu da bizim kolon, solvent ve numune uyumuna alakalı bir durum. Ve Bu durumda ekipmanımın temiz olduğunu ben ne yapıyorum? Varsayıyorum çünkü bütün temizleme, verifikasyon çalışmalarında herhangi bir pik veya gözlemlenememiş ya da elde edilen ilk Limit of Quantification değerinin altında kalmış. Halbuki bu çalışmada TOC tekniğiyle baktığımız zaman normalde olması gerekenden çok daha fazla kirlilik kaynağı bulunduğunu görüyoruz. Bu muhtemelen HPLC tekniğinde API spesifik olduğundan dolayı API'ye uygun bir metot oluşturulmuş ve herhangi bir şey gözlemlenememiş materyal. Ama TOC'de genel olarak baktığımızda ee, ekipman temizlendikten sonra içerisinde bulunan yardımcı maddeler, deterjanlar, mikrobiyal kirlilikler ya da herhangi bir olası kontaminasyonu biz ne yapıyoruz? Toplam organik karbon tekniğiyle rahatlıkla görebiliyoruz. Ki burada bir ppm'lik bir karbon limiti verilmiş. Gördüğünüz gibi çok üzerinde sonuçlar elde edilmiş. Yine e HBLC tekniği ve e, bakacak olursak HBLC molekül spesifik olan kalori seviye bir tekniktir arkadaşlar. E, amacımız zaten HBLC tekniği kötülemek değil. HPLC'yi kombin olarak tam bir temizlik prosesi oluşturmak. Örneğin burada profen ve C-vitabı örneği verir. Eğer sizin metodunuz İbuprofen spesifik bir metotsa, sizin C vitamini görme şansınız maalesef yani yapmanız gereken C metot ve şartların rontografişleri durmakta olacaktır. Sonuçlara bakacak olursak, ibuprofen spesifik olduğundan dolayı sadece ona ait olan bir Konsantörü sistemsiz ama vitamin C ile ilgili bir bilgi vermiyor. Ama TIOC'ya baktığımız zaman yapıların hepsi karbon içerdiğinden dolayı ve de karbon spesifik bir teknik olmasından ödü. Sistemde kolay miktarını elde edebiliyoruz. TIOC'nin buradaki tek dezavantajı spesifik bir metot olmadığından dolayı toplan yükü veriyor sistemdeki ve toplam kirliliği elde etmiş oluyorsunuz. Aslında bu bir dezavantaj değil, avantaj ama tabii neyi görmek istediğimizle alakalı. Özellikle biyofasik e, protein analizlerinde ekipman temizlendikten sonra e, alkalim bir deterjan kullanıldığında e, yapı degrede oluyor, parçalanabiliyor. Bunu normal kromatografiyle yani sadece HPLC ile e, tayin etmeniz çok mümkün olmuyor. Burada bir kütle spektroskopisini de sisteme dahil etmeniz gerekmekte. Ya da bir TOC cihazıyla analizlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Burada normalde yapı parçalandıktan sonra toplam karbon yükü değişmediğinden dolayı TOC sonucunuzda herhangi bir meydana gelmez. Ancak HPLC kromatogramınızda ne yapabilirsiniz? Degradanları görme şansınız var. O da e, analitik koşullarınızda şanslıysanız. Örneğin burada gördüğünüz üzere proteinin standarttaki ve daha sonra parçalandıktan sonraki hali ve burada da yine kromatogramın dışına taşmış halini görüyorsunuz. Bu tamamen deneysel koşullar. Sizin mobil fazınız, kolonunuz ve analiz sürenizle alakalı bir durum. Bunun sistemi, metodu geliştirerek bunları HPLC'de de görünür hale getirebilirsiniz. Tabi bu Nasıl söylesen zaman kapsamında yani daha kısa sürede daha etkin sonuçlar almak için TOC bize yardımcı oluyor. Yani HPLC ile metot geliştirme çalışması yapmanız ve metodu tekrardan valide etmeniz gerekiyor. Üretimden sonra aslında ekipmanımda neler kalmış bunları spesifik metotla ya da mikrobiyal metotla görebiliyorsunuz. Örneğin sadece API spesifik bir HPLC metodunuz varsa size sadece API'yi verecektir ve mikrobiyel metot direkt e, mikrobiyolojik olan materyalin size e, count'unu, miktarını verecektir. Ama totale baktığınızda aslında ürün içerisinde ekspiyanlar, temizlik ajanları, degradanlar ve e, kontaminasyon olasılık dahilinde mümkün. Ve yine tekrardan TOS size bir e, non-spesifik metod olduğundan dolayı yardımcı maddeler ve sisteme müdahale ettiğiniz deterjanlar ve temizlik ajanları gibi materyallerin de e, varlığını tespit edebilmekte. Bu suda çözünen ve çözünmeyenlerle ilgili birkaç şey bahsetmek istiyorum sizlere. Örneğin suda çözünen materyaller. Zaten suyla rahatlıkla sistemden uzaklaştırılabiliyor. Ancak burada suda çözünmeyenler bizim genelde başımıza ağrıtan hangi teknikle çalışırsak çalışalım. Bunlarda suda çözünmeyenleri genelde yine bahsettiğim ilk baştaki temizlik prosesi burada çok önemli. Örneğin bu e, suda çözünmeyen mater sidik ya da alkali bir çözeltide çözülüyorsa ona uygun bir deterjan seçip bunu degrade edip parçalayıp yapıyı sistemden uzaklaştırabiliyorsunuz kolaylıkla. Eğer bu organik solventte çözünen bir materyal ise yine organik solvent kullanarak çözeltiye geçirip yine sistemden uzaklaştırabiliyorsunuz kalıntıları. Ya da yüzey aktif madde, belirli bir konsantrasyonda yüzey aktif madde kullanarak yine sistemdeki kalıntıları e, üretim ekipmanından rahatlıkla disperse ederek uzaklaştırabiliyorsunuz. HPLC ile kombinasyonundan bahsetmiştim az önce sizlere. Burada ona uygun bir örnek vereceğim. Örneğin sizin apiniz solvent içerisinde çözülüyor. Su da çözülmüyor. Siz bunu solvent spesifik bir metot oluşturarak yani solventli bir metodu HPLC'de oluşturarak e, bunun tayinini tıvı kormatografisiyle yapabilirsiniz. Sonrasında siz yıkama e, cycleı verdiğinizde örneğin son e, yıkamada Ultra pure water'dan sonra VFI suyla, water for injection suyla rinse ediyorsunuz ve final için durulama numune alıyorsunuz. Tabii burada içerisinde organik solvent daha önce yıkadığınız için organik solvent kalıntısı olası. Bunun için TOC efektif bir teknik. Yani TOC ile örneğin o etanolde çözdüyseniz sistemden uzaklaştırdıktan yeri etanol kalıntısına TOC ile bakıp ile bakabilirsiniz. Eğer API çözünüyorsa zaten hem API'ye hem de diğer kalıntılara yine TOC ile bakabilirsiniz. Özellikle çoğu firmada gerçekleştirdiğimiz deterjan validasyonu TOC ile çok aktif ve rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz deterjan validasyonlarını. Çünkü HPLC'de özellikle mobil faz hazırlığı sistemsel şartlanma konusunda deterjanlarda büyük problem çıkabiliyor birebir yaşadığımız problemler. Ee, yine TIOC her türlü deterjan için yani içerisinde sadece karbon barındırması yeterli. Aktif bir e, yöntem olarak karşımıza geliyor. HPS'de yine bileşenler için farklı metot istemesi e, bu bileşene yani moleküle spesifik olmasından kaynaklı. Farklı moleküllerle çalışıyorsanız farklı metotlar oluşturmanız gerekiyor. TOC karbon spesifik olduğu için her iki molekülde karbon içeriyorsa tek bir metotla her iki molekülün de analizini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine FDA'nin birazdan da paylaşacağım TOC ilgili bazı öne, yönlendirmeleri ve önergeleri var. Ki az önce de bahsettiğim gibi TOC ve HPLC'yi bir arada kullanabilmek büyük bir artı aslında firmalar için. Analitik metotların sayısını azaltmaktan kastımız az önce bahsettiğim karbon spesifik olmasından kaynaklanıyor. Yani hepsi karbon içerdiği için bütün bileşenler TOC ile tek bir metotta validasyonu tamamlayabiliyorsunuz ve temizlik prosesini optimize etmek. Bundan da kastımız design fazındaki Deterjan seçimi ve doğru deterjanı seçip seçmediğinizi yine TOC vasıtasıyla e, valide edebiliyorsunuz. TOC'nin kısıtlamaları dediğimiz yani organik karbon içermeyen yapılar. Burada örneğin sodyum klorür gibi TOC'de bakmamızın mümkünatı olmayan yapılar. Ve su içerisinde tamamen çözülmeyen bileşikler. Tabi tamamen çözünmeyen derken çözünürlük göreceli bir kavram. Gerçi burada indekslerde verilmiş, özellikle Merkin indeksine göre baktığımızda çözünür dediğimiz 10.000 ppm ve çözünmez dediği de 1000 ppm. Bu 1000 ppm bizim TOC'deki üst limitimizin yaklaşık 20 katı. O yüzden TOC için aslında hiçbiri çözünmez değil. Yani indekse göre çözünür çözünmez değil de biz genelde validasyon çalışmalarında Özellikle ilaç firmalarına verdiğimiz destekte yaptığım sağ çalışmalarında kendimiz direkt TOC cihazını kullanarak materyalin çözünürlüğünü belirliyoruz. Ona uygun testlerimiz var ve o testlerin sonucuna göre TOC bu, tek, bu moleküle uygun veya uygun değil gibi yorumlama yapabiliyoruz. Yani bu indekse göre biz aslında bütün yapılar bizim için uygun görünüyor. Etline ve online temizlik doğrulaması bizim e, az önce Uğur Bey'in e, ve Naci Bey'in de bahsettiği gibi üç farklı modelim var. etline olanlar, offline olanlar yani lab modelleri ve online olanlar. Biz aslında temizlik validasyonunda bunların üçünü de kullanabiliyoruz. Ki en çok kullanılanı offline olan yani laboratuvarda bulunan taşınmaz olan eee cihazımız. Diğerleri AdLine ve Online olanlar. Bunlardan kısaca size bahsetmek istiyorum. AdLine olan bizim Portable TOC cihazlarımız. Biz bu cihazı üretim alanına götürüp direkt sampling yani numuneleme yapıp analizini orada gerçekleştirerek raporlayabiliyoruz. Bu cihazlarımız Ethernet girişli ve printer bağlantısı yapılabiliyor ve taşındığı zaman tekrardan kalibrasyon veya doğrulama gerektirmeyen sistemimiz. O yüzden bu cihazı e, şekildeki çöp adamında götürdüğü gibi e, üretim alanına götürüp orada analizlerimizi gerçekleştirip daha sonra e, standalon alone bekleyeceği bir yerde bırakabilmekteyiz. Online temizlik doğrulamasında da yine burada göründüğü bizim sağdaki CIP tankımız, üretim tankımız ve bunun temizlik prosesiyle ilgili bir animasyon gösteriliyor. Son aşamada final rinse TOC ölçümü online olarak gerçekleştirerek sistem temizliğini online olarak gözlemleyebiliyoruz. Bu da bize ne avantaj sağlıyor? Yıkama cycle'ında örneğin deterjandan sonra 6 kere ya da 5 kere final rinse yapıyorsanız bunun sayısını belki de 2'ye düşürüp su sarfiyatını ve sistemsel zamandan olan sarfiyatı minimuma biliyorsunuz. İlk başta bir e, saf su geçiriliyor, ultra saf su. Daha sonra temiz ajanı gönderilir, Temizlik ajanından sonra tekrardan final liste su gönderiliyor ve en son gönderilen VFI da Ve burada TOC'nin artan azalan değerlerine göre sistemi nerede e, kesmeniz gerektiğini karar verebiliyorsunuz. TOC temizlik validasyonu için kullanılabilir mi? Kesinlikle. 1998 yılından beri monograflarda bulunan TOC, QC testlerinde kullanılıyor arkadaşlar. Tabi HPLC daha geçmişi olan bir teknik TOC'ye nazaran ve kesinlikle QC testlerinde aktif olarak kullanılmakta. Özellikle ultra saf su ve enjeksiyonluk su analizlerinde ve temizlik validasyonlarında TOC dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor. Ve bu da FDA'nin e, TOC ile ilgili e, verdiği yazı. Yine bunu aşağıdaki linkten de e, detayına bakabilirsiniz arkadaşlar FDA'nin sitesinden. Ki FDA'yi de hem TOC, ultra saf su ve enjeksiyonluk su analizleri için hem de rutin e, verifikasyon çalışmaları için önermekte. Özellikle swab sampling ve rinse sampling CIT aplikasyonlarında. Ve Türkiye'de arkadaşlar birçok e, ilaç firması TOC'yi hem saf su analizlerinde hem de temizlik validasyonunda aktif olarak kullanılıyor. Ekranda gördükleriniz bunlardan sadece birkaçı. Biz atomik olarak gerek yerinde, gerek kendi ofisimizde e, a, ara ara düzenlediğimiz büyük seminerler ve ofisimizde düzenlediğimiz kurslarda bu eğitimleri siz değerli müşterilerimize e, aktarabiliyoruz, verebiliyoruz. Tamamen sizin Hangi türde bir eğitim tercih ettiğinizle alakalı ve her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Benimle cep telefonuyla, mail yoluyla ya da LinkedIn üzerinden hangisi sizin için uygunsa her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz rica ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa onlar üzerinden devam edebiliriz. TLC cihazımızda kalibrasyon süresi nasıl gerçekleşiyor? E, bu e, çok güzel e, bir e, soru. E, bizim en e, övündüğümüz nokta, bizim bütün TLC cihazlarımızda e, bir kez kalibre ettiğinizde cihazı, e, kalibrasyon yıl boyunca geçerli oluyor. Sadece dedektörlerde 6 ayda bir kalibrasyon e, tekrarı gerekiyor dedektörde. Ee, o şekilde e, tek kalibrasyonla yapabiliyoruz. Diğer birçok, özellikle yakma teknolojisiyle çalışan cihazlarda kalibrasyonu sık sık tekrar etmek gerekiyor. E, bu arada oksit, asit ve oksidizer'ı kendimiz hazırlayabiliyor muyuz de, diye e, sorulmuş. Yani şöyle ki Naci Bey, aslında önermiyoruz. Yani. Ee, şöyle bir durum söz konusu burada, eğer hazırlamak durumunda olursanız hazırlayabilirsiniz yani o zaruriyette kalırsanız ancak doğrulamasını yapmanız gerekiyor. Yani hmm. e, asit ve oksidazarı hazırladıktan sonra yüksek konsantrasyonda bir e, TOC numunesi hazırlamanız gerekiyor ve oksidasyon ve asidin IC e, yükseltgenme seviyelerini ölçmeniz gerekiyor. Tabi burada TOC hazırlaması kolay ama IC standartına hazırlaması meşakkatli olan. Yani bu beceriniz varsa tabii ki de neden olmasın. Ya açıkçası şöyle biz ilaç sektörü haricindeki sektörlerde zaman zaman böyle mesela belediyelerde bunlar geliyor ve diyoruz yani istiyorsanız hazırlayın kendiniz şey yapın. Çünkü onların herhangi bir yere raporlama ve dökümante etme zorunluluğu yok. Onun için şey yapıyoruz ama ilaç sektöründe çünkü bunlar çok çok hassas yani 500 ppb dediğimiz ee, üflesen 500 ppb zaten e, içine TOC e, sokabiliyorsun. Onun için e, bütün bu e, hem regentler, hem regentlerin kendisi hem de aletle birlikte verilen devinize su, saf suyu hepsi e, suya sırmasının kendi üretim tesisinde çok e, hassas olarak hazırlanıyor. 10 ppb'nin altında e, kalıntı bırakacak şekilde. Onun için tavsiye etmiyoruz. Kiyosu direktör temizliği için hangi kimyasaları kullanabiliriz kimyasal kullanmamanızı tavsiye ederim Çünkü organik karbon yani karbon içeren bir yapıyı kesinlikle Örneğin etanol gibi metanol gibi solventlerle sakın burada temizliği sadece su ya da Evet hidrojen peroksitin yüzde birden daha düşük konsantrasyonunda ama hidrojen peroksit çok ağır kirlilikte kullanılıyor. O yüzden e, rutin kullanımda e, hidrojen peroksite gerek yok. Sadece suyla e, flash yapmanızı tavsiye ederim. Bu şirinç flash opsiyonu var. E, Data Pro 2 software'inde. Oradan iki tekrar veya üç tekrar şirinç flash yaparsanız her analizden sonra e, bir sorun kalmayacaktır. Yazın turbo özelliğini nasıl kullanabiliriz? Ee, diye şey var. Turbo özelliğinde şöyle ki, e, turbo özelliğinin satın alınmış olması gerekiyor. Yani cihazın ilk üretimde eklenen bir özellik. Upgrade daha sonradan edilemeyen bir özellik. Ve Bu özellik varsa eğer cihazınızda bunu aktifleştirdiğinizde 3 saniye içinde sonuç veriyor. Ama ilk baştaki 6 dakikalık flash sabit. Yani 6 dakikadan sonra 3'er saniyede bir size ölçüm veriyor. Tabii bu genelde bizim ilaç sektörüne önerdiğimiz bir e, opsiyon değil. Çünkü sapma da yükseliyor. Normalde %1'in altında olan sapmalar %8 ila 10 arasına çıkıyor bu özelliği kullandığınız zaman. O yüzden turbo özelliği ile sektörüne tavsiye etmiyoruz açıkçası. Ama kullanıyorsanız da sadece saf sular için kullanmanızı tavsiye ederim. Yani validasyon numunelerine kesinlikle kullanmanızı önermiyoruz. Evet.